Herkese merhabalar. Bugünkü webinarımızda PTC Creo Parametric Programı'nın kablolama yeteneklerinden bahsedeceğiz. Ayrıca PTC Creo Parametric'in yanında bugün size ayrı bir PTC application'ından bahsedeceğim. PTC Creo Schematic. Creo Schematic, iki boyutlu kablolama dizaynınızı iki boyutlu olarak gerçekleştireceğiniz ayrı bir uygulama. Creo Parametric'ten ayrı bir uygulama. Creo Schematic üzerinde işte blok şemaları gibi, açık devre şemaları gibi işlemlerimi iki boyutta gerçekleştirip buradan almış olduğum bilgiyi ee, kablolamanın pin-to-pin bilgisini kriyo parametrik tarafına aktarıyor olacağım. Şimdi kriyo şematik ile başlamak gerekirse, kriyo şematiğin şu ekranda görmüş olduğunuz gibi bir arayüzü var. Şöyle bugünkü webinar my dosyamı da buradan açayım. Krio şematik içerisinde yer alan Design Explorer'da farklı kategorilere ait diyagramların bulunmakta. Sırasıyla bunları açacak olursam, önce blok diyagramımızı ilk sayfaya açalım, ardından circuit diyagramlarımızı, diagram, power generation unit ve systemsen, ışıklar, starter ve wiper sisteme ait circuit diyagramlarımızı. Design Explorer üzerinden açtım. Bu Design Explorer şu anda görmüş olduğunuz tüm sayfalar bir kamyon sisteminin işte akü ünitesi, işte marş motoru, ışıklar gibi ve bunların şasiye bağlı olduğu bir sistemi anlatmakta. Bunların hepsini az önce görmüş olduğunuz gibi Design Explorer üzerinden açmış oldum. Yani tüm bu Design Explorer üzerindeki diagramlar benim bu kamyonuma ait, kamyon örneğime ait diagramları içermekte. Şimdi öncelikle blok diyagramlardan bahsedecek olursak blok diyagramlar sistemin ana unsurlarını içeren diyagramlardır. Şekilden de görmüş olduğunuz gibi bir A3 sayfası üzerinde bloklarımı görüyorum. Buradaki power generation benim akü ünitemin olduğu, yani ee, sistemin gücünü besleyen ünitenin olduğu bölümü temsil ediyor bana. Yine systems bölümünde üç ayrı kategori olarak işte marş motoru, ışıkları görüyorum. Buraya ayrıca ben bir blok ekleyeceğim. Bunu nasıl eklendiğini göstereceğim size. Alt kısımda da şase bölümünü yani ground olarak şase bağlantı bölümünü görüyorum. Bu dediğim gibi tüm sistemi temsili olarak anlatan bir blok diyagramı. Diğerlerinde ise açık devre şemalarını gerçekleştireceğiz. Mesela Power Generation'da şu anda açık olan sayfada akü besleme sistemi besleme ünitesini görüyorsunuz. Yine işte bir taraftan B1, B01 bağlantısı gidiyor. X taraftan da G01 isimli ground bağlantısı yani şase bağlantısı geliyor. Yine ışıklar kısmında bir açık devre şeması. Marş motorunun olduğu devre şeması. Ve şu anda yarım olan, birazdan biz tamamlayacağız bunu. Silecek sisteminin olduğu bir devre şemasını görüyoruz burada. Şimdi blok diyagramlarda blok nasıl eklenir? Gelip diagramın sekmesine instance blok diyerek eklemek istediğim blok diyagramı seçiyorum. Ben silecek ile ilgili olan bölümü bölüm üzerinde çalışacağım bugün. sileceklerle ile ilgili olan bölümde. Wiper ismindeki bloğumu çift click ile çağırıp ekrana getiriyorum. Biraz büyütmek istersem sağa klik magnify seçeneğiyle boyutunu şöyle ayarlarım ve bunda ekranı şöyle yerleştiririm. Şu anda üzerinde herhangi bir bilgi yok diğerlerinde olduğu gibi. Sadece func soru işareti isminde bir parametre görüyorum. Şöyle label'ımı update edersem sistem ismini aldığını gördüm. İçinde bulunduğu büyük bloğun ismini alıyor şu anda. Bunların şöyle bir özelliği var. Hangi sistemin içine çekerseniz onun ismini alıyor. Mesela yukarıya götürdüğümde Power Generation ismini aldı bu bloğum. Tekrar aşağıya çekersen bunu Systems ismini alıyor. Bu kriyo bloklarla ilgili Deright Parameters denilen bir özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi yine bunun ne olduğunu söyleyelim üzerine. Sağ klik girip bu Viper için, Viper parametresi için Değerimi seçiyorum, 12 volt 90 amperlik bir parametre olsun. Evet, ismi şu anda geldi üzerine. Benzer şekilde mesela Ground içinde aşağıya büyük bir sistem ekleyeceğim. Bakın az önceki bir funk soru işareti ismindeki parametre boşta görünüyor. Yine instance block ile çağırarak ekleyebilirim veya ekran üzerinde var olan herhangi bloğu copy-paste yani klavyeden ctrl-c, ctrl-v yaparak copy-paste edip ekrana yapıştırabilirsiniz. Yalnız tabii ki de bunun ismi systems olmayacak. Onu da properties'den function parametresini değiştirip grounding systems olacağını söylüyorum. Ve şöyle şuradaki parametremizi bir kendisini güncellesin. Sayfayı update edelim. Grounding systems olduğunu gördüm. Ve yine temsili tamamlamak için burada linklerle bloklar birbirine bağlı. Root seçeneğinden blok alt klasöründeki link ile bu blokları Birbirine şu anda ekranda gördüğünüz gibi şu şekilde bağlıyorum. Evet eksik olan blok diyagramı tamamladım. Gelelim açık devre şemasında yer alan eksikleri tamamlamaya. Silecek sistemi üzerinde çalışıyorduk. Şu anda bizim eksiklerimiz Viper sistemde eksik bir sayfamız var. Onu tamamlamak istiyoruz. Şurada 05... RL05 isminde bir rolemiz var. Şu anda sadece coil'i görünüyor. Mesela bunu select member shape diyerek bu role'nin şöyle hmm, normali closed'unu ekleyelim. O burada olsun. Bir de aynı role'nin normal open'ını ekleyip o da şurada yer alsın diyelim. Bu eklemeleri yaptıktan sonra role 05 hangi koordinat sistemi üzerindeyse şu anda diğer sayfalara göre 13c koordinat sisteminde o yüzden eklemiş olduğum normal close ve normal open parçaları da şu anda 13c koordinatlarını bana otomatik olarak ekranda gösteriyor. Bunu şöyle biraz yukarıya taşıyabilirim. Ayrıca gelelim yine bu röle elemanlarının grup shapelerini ekleyelim. Çünkü bunun bir normal open bir de normal closed'u var. Onu da şöyle ekledim. Bu da burada bakın Normal Open'a 10 ve 5 sistemlerine bağlı. 13c'deki. Yine 14b'de Normal Open var. 13 ve 2 portları var üzerinde. Bunları bana temsil olarak söylüyor. Eğer bir tanesini kaldırsam buradan yine bu şey de kendisini güncelleyecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar geri alalım işlemi. Eksik olan parçaları tamamladıktan sonra eksik olan routing işlemine geçelim. Önce motorlardan başlayalım. M02 ve M03 motorlarını şuradaki switch'e bağlayalım. Yine route bölümünden gelip dedim motor power'dan şunu kullanacağım. Motorun birinden çıktım. Şuradan gelsin ve bunun 3 numaralı portuna girsin. Aynı şekilde motor 0.3'ten de gelip M02 hattına kolayca bağlıyorum. Bu yapmış olduğunuz rotalamalar her zaman hangi elemanın üzerine bağladıysanız ona bağlıdır. Mesela sivici sağa sola çekiştirdiğimde üzerine bağlı olan kablolar da onunla birlikte gelecektir. Yine şurada bir Şaseye bağlantımız eksik rolemizden. Onu tamamlayalım. Grant'tan gelip şöyle bağlantı tamamlayalım. Şimdi B02 burada geliyor fakat B01'di bizim besleme ünitemiz. B01 şöyle diğer sayfalara doğru gidiyor. B01'den bir hat çekeceğiz buraya. Şöyle yapalım. B02'yi seçip şöyle ışıkların olduğu sayfaya bir gidelim, evet, B01 şu olması gerekiyor, şuradan kontrolünü sağlayabiliriz. Evet B01'miş bunun circuit ID'si, yine rotalamadan gelip ne yapıyoruz? Battery power, çift click aldım bunu, buradan devam ettir diyorum. Şimdi diğer sayfaya göndereceğim, o yüzden burada bitirip sağ ile insert break diyorum ve viper sistemin olduğu sayfaya gideceğim diyorum. Hemen az önce bulunduğum sayfaya geri döndüm. B01 hattımı bu şekilde getirip terminate diyerek burada bitirdim. Bakın diğer sayfadan bir B01 hattını bu sayfaya çekmiş oldum. Ve şuradan da B01'e bir besleme alalım. Geriye 05 ile sigortanın bağlantısı kaldı. Onu da root diyerek şöyle switch power'dan Çift klik ile şu şekilde tamamlamış oldum. Onun da şöyle label'ını kenara çekelim, biraz daha görünür olsun. Açık devre şemalarını da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi esas kablolamayı göstereceğim, wiring diyagramı oluşturmam gerekiyor. Circuit diyagramları ben zaten oluşturdum burada. Eğer circuit diyagramları oluşturduysam, wiring diyagramını oluşturmam çok daha kolay. Ha, peki bir wiring diyagramı için circuit diyagramı oluşturmanız şart mı? Hayır tabii ki de şart değil. Direkt olarak wiring diagramını da oluşturabilirsiniz. Yani bu şekilde bir sıralama yok. Önce blok diagramını oluşturayım sonra circuit diyagramı veya sonra wiring diyagramı oluşturayım şeklinde bir sıralama yok. Direkt olarak wiring diyagramı sizin ihtiyacınız ise wiring diagramını da burada oluşturabilirsiniz. Bu örnek biraz daha detaylı olduğu için biraz daha sistematik olduğu için burada en başta Söylediğimiz gibi sistemi temsili olarak bir blok diyagram oluşturulmuş, ardından açık devre şemaları oluşturulmuş. Şimdi biz Viper sistem üzerinden gittiğimiz için Viper sistemin wiring diyagramını oluşturacağız. Bunun için de en başta bu diyagramları açmış olduğum bir Design Explorer'ım vardı. Design Explorer'ıma geri dönüp design bölümünden bir nin folder diyorum. Buraya wiring diagrams isminde. Sayfa açtım. Bunun da içerisine bir sheet ekleyelim. Wiring Diagram, Wiper Sistem olsun. Bunun bir Wiring Diagram olduğunu tip olarak söylüyorum ve çift klikle boş sayfamı açıyorum. Şimdi bizim burada kolaylıkla faydalanabileceğimiz bir şey var. Dedik ya az önce, circuit diyagramlarımız şu anda hazır. Biz direkt olarak wiring diyagramı oluşturacağız. O yüzden şematiğin özelliği olan CID to wired yani circuit diyagramdan wiring diyagrama geçiş tool'unu kullanıyorum burada. Komponentleri yerleştir diyeceğim. Şimdi bakın, ışıklar, işte power generation sistemi veya marş Motor sistemi gibi birçok bölüm var burada. Onlarla işimiz yok. Şöyle şitlere göre sıralayalım bunu. Bizim işimiz Viper sistemdeki elemanların wiring sembollerini buraya eklemek. Mesela hangisinden başlayalım? Şöyle Viper sistemi gördüm. Sigortadan F01'den başlayalım. Gelip play dur shape diyorum buradan. Sigortamın pinleri sağda yer alıyor. Sağda bakmasın. Yerleştirme sırasında aşağıya baksın diyebilirim. Turn right şeklinde. Şöyle bir yerleştirme yapabilirim burada. G2. Ekle dedim bunu. Bizim şase bağlantımız. Sayfanın alt köşesine yerleştireyim bunu. Şöyle eğer bu kısmı update edersem yerleştirilmiş olanları tekrar görmeyeceğim bu bölümde. Bakın F01 ve G01 yerleştirdiğim için onları görmüyorum artık. M01 yerleştirelim. Motorlar sırasıyla burada olsun. MF01 m02 ve m03 Şöyle bir update yaptım. Rölemiz ve switch'imiz kaldı. Rölemizi şöyle alt kısma yerleştirelim. Burada olsun. Switch'imizi de sayfamın sağına yerleştireceğim. Yine pinler sağ tarafa değil de şöyle vertical eksende mirror yap dediğim. Sola doğru baksın. Evet istediğim bu. Evet. Viper sistemle ilgili herhangi bir eleman kalmadı burada. Demek ki circuit diagramlardaki tüm şekilleri buraya yerleştirmişim. Bakın burada circuit diagramla ve wiring diagramda birbirine ait farklı gösterimler olabilir. Mesela motorları Burada yuvarlak sembollerle gösterirken, wiring diyagramda kare sembollerle gösterebilirim. <gülüyor> Sıra geldi bunların aralarındaki bağlantıları oluşturmaya. Bunda connectivity bölümünü açıyorum buradan. Önce hangisini? Önce şase bağlantılarını bir halledelim. G01'i. Buradan şunu diyebilirim, G01 hangi elemanlarla ilişkili? Bakın burada hangi elemanlarla ilişkili olduğunu söylüyor bana veya circuit diagram üzerinde ne hangi wire'ı çekeceğinizi hatırlayamadınız diyelim. Circuit diyagrama bakarak hangisini çekeceğinizi görebilirsiniz. Bakın G2 şasesi var burada. M1'e gidiyor. M1'in ikisine, M2'nin 3'üne, M3'ün de 3'üne gidiyor. Aynı zamanda rölenin de 14'üne bağlı. Tekrar wiring diyagramıma geri döndüm ve şuradan missing wire'ı rotala dedim. Wiring bölümünden herhangi bir wire seçiyorum kendime. Template wire'ı kullanacağım bunun için. Daha sonra gelip şase bağlantısından buranın rölenin 14'üydü. Yine şaseden şöyle yukarıdan başlayalım. Bunun ikisiydi. de şaseye aldım. Bunun üçüne bağladım. Şaseye aldım. Bunun üçüne bağladım. Şimdi bu kısmı açmayacağım. Şunları birazcık düzenleyelim. Çekmiş olduğum rotaları düzenlemek için üzerine çift klik ile klikleyip şöyle çekiştirebilirim. Nasıl böyle. Bakayım bunu yukarıdan bağlayabilir miyiz? Yukarısı hiç izin vermedi. bu şekilde kalsın. Şimdi bu bölümü update ettim tekrar. Bakalım şasenin bağlantılarını tamamladık. Gelelim sırada elimizde ne var? M01'e bakalım. M01 motorumuz. Şuradan göster bakalım dedim. Template wire'ımı seçtim. Evet M01'in 1'i ile switch'in 4'ü arasında bir otolama yapacağım söyledi bana. Onu da geldim bu şekilde çektim. pp-01'e bakalım hmm, pp-01 şimdi burada sigorta işin içinde, m2 motor, m3 motor ve switch işin içerisinde o zaman önce bir circuit diyagramdan bir bakalım tam olarak ne yapmak istediğimize açtım circuit diagramımı hmm, pp-01 hattı, bakın burada 2 ve 3 dolu motorun ikisinden çıkıyormuş buradan hem sigortanın bu kısmına bağlantı var. Yani sonuç olarak hepsi birbirine bağlı. Switch'in de 2B'sine ve 5B'sine giriş yapıyor bunlar. Geri döndüm tekrar diagramıma. O zaman şu şekilde gerçekleştirelim. Template wire'ımı seçtim. Buradaki 4'ten çıkalım. Önce 5B'ye gidelim. Yine 4'ten çıkalım. 2B'ye gidelim. Motordan çıkalım. Şöyle 2B'ye gidelim. Fark etmeyecektir zaten. Yine motordan çıktık. 5B'ye gittik. Şöyle update yaptım. Evet PP01'de hallettik. Şu hatları bir düzenleyeyim. Üst üste binmesinler burada. Switch'e sıra geldi. Şöyle baktım. Template wire'ımı seçtim. Sig ortamdan relem bir bağlantı var mı sadece? Onu hallettim. M03'e baktım. M03'ün her ikisinde bir nolu portu Switch'in 3'üne bağlıymış. Bir bakalım doğru mu söylüyoruz? Her ikisinde bir nolu portu. Aynen. Bunu az önce biz gerçekleştirmiştik zaten bu hattın çekimini. O zaman yine template wire'ımla onu da buradan 3 numaralı porta giriş yapıyorum. Onları da şöyle düzenleyelim. Evet update yaptım. Connectivity'ye tekrar baktığımda verification'ın tamamlandığını bana söyledi. Eğer rotalamalar üzerinde üst üste binme varsa onlarla ilgili Şöyle atlama ekleyebilirsiniz. Atlamanızı ister boşluk olarak veya üstten atlama olarak artık dikey veya yatay şekilde nasıl tercih ediyorsanız bunları ayarlayabilirsiniz. Şöyle add dediğimde kablolar üzerindeki atlamaları bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi rotalama işlemini tamamladık. Gelelim diğer işlemlerimize. Burada kullandığınız kablolar için kabloların özelliklerini tanımlayabilirsiniz. Mesela nedir? Benim burada şaseden çıkan kablolarımın dört tanesinde properties'ine girdim. İşte bunların minimum band tradistörü olabilir, renkleri olabilir. İşte hangi kablo bobininden kullanıyorsa bu bobine ait başka e, özellikler olabilir. Bunlarla ilgili Tek tek tanımlamaktansa şematik içerisinde dataset denen yapılar var. Dataset kullanacağım bunun için. Mesela yeşil renkli aratıyorum. Green'de 16 green SXL datasetini kullanıyorum. Ne bilgiler var içerisinde? İşte minimum band radyosu, wire gauge'i, thickness'ı, rengi gibi bilgileri görüyorum üzerinde. OK diyerek o bilgileri almasın. Bu 4 adet kablonun bu bilgileri almasını sağladım. Özellikle bir renk belirtmek istersem shape kısmından, color'dan da yeşil seçtiğimiz için bunları yeşil rengi atayıp renkli olarak ekranda görebiliriz. Yine buradaki label'lar çok fazla üst üste binmiş. Onları da düzenleyebiliriz istersek. Mesela şöyle sadece şunları seçmek istiyorum. Şöyle kenara alabilirim onları. Bak yine burada da label'ları daha kablonun ortasına doğru çekebilirim. Şimdi şurada yıldız görüyorum bunlar. Pinlere bu kabloları bu pinlere bağladığımız için buradaki isimleri alması gerekiyor. Aynı şuradaki gibi. Şu anda sayfayı bir update etmem gerekiyor yalnızca. Label'dan update dediğimde hangi isimli kablo mesela V12 kablosunun buraya geldiğini söylüyor. Yine kabloların üzerinde de isimlerini görebiliyorum. Mesela bakın az önce bunlara birer dataset atadığımız için hepsi 16 green sxl isimlerini aldı. Diğerlerini ise şu anda yalnızca jenerik olarak görüyorum. Dilerseniz şu da yapılabilir. Biz bu kabloları tekli olarak çektik. Kabloların ikisini birlikte seçip, Create Cable iki iletkenli bir kablo olacağını söyleyip, bunun çoklu bir kablo olduğunu anlamak için decoration'ı da üzerine ekleyebilirim. Aynı şekilde mesela bakın burada da Create Cable iki iletken deyip, Decoration'ı eklerim veya buradaki kablom işte 3 iletkenli bir kablo olsun diyelim. Create Cable Zaten 2'yi tekrar gösterecektir bana 3 iletken seçtiğim için. 3 iletkenli bir kablo olacak dedim. Onu da üzerine ekledim. Şimdi wiring diagramı şematik tarafında <gülüyor> Bu kadar. Eğer ki bu aşamadan sonra 3 boyutlu yani PTC Creo parametrikte 3 boyutlu kablo tasarımına devam etmek istiyorsanız ve elinizin altında şematik gibi bir program varsa işiniz çok daha kolay hale geliyor. Direkt olarak wiring diyagramımı export seçeneğiyle XML'e export ediyorum. Cabling'i export alacağımı ve mevcut sayfayı export alacağımı söylüyorum. Bunun da ismi cabling design diyerek belirlemiş olduğunuz herhangi bir yere masaüstünüzde herhangi bir yere kaydını gerçekleştirebilirsiniz. OK diyerek XML'in kaydedildiğini size söyleyecektir program. Peki buradan kriyo tarafına ne geldi? Şimdi ona bakalım. Kriyo parametrik tarafında 3 boyutlu olarak işlemlerimize devam edelim. Bunu aşağıya küçültüyorum. Şöyle kriyo parametriyi açalım. Şöyle, dizaynımızı açalım. Evet, bir kamyon olduğunu söylemiştik. Kamyonun sadece ihtiyacımız olan bölümlerini şu anda açtık ekranımıza geldi. Şöyle gösterelim. Az önce bazı işte marş motorundan aküden bahsettik. Mesela alternatör bölümü varmış. Power box akü ünitesi. Starter marş motorunun olduğu ünite. Şu anda onların kablolamaları gerçekleştirilmiş. Biz silecekte çalışıyoruz. Wiper sistemi şu anda burada boşta kablolar çekilmemiş. Tamamlamak için bizi bekliyor. Şöyle viper'ı ayrı bir pencerede açalım. Wiper sistemi. Ve Krio'dan kablolama modülüne geçelim. Ayarlarımızı bir şöyle iki dakika değiştirelim şuradan. Şimdi az önce kriyo şematikten bir xml dosyasını export etmiştik. Kriyo parametrikte kablolamayı açtıktan sonra export ettiğim o xml dosyasını kriyonun kablolamasına kriyo evet, şematikten gelen bir xml dosyası olduğunu söyleyip bu kısma alıyorum. Bu kısımda bana ne geldi? Şuradan compare diyerek. Bir bakalım neler geldi. Bakın şematikte hazırlamış olduğum kablolar. işte kablo isimleri var. V0, 1, 3, 4, 5, 10 gibi. Mesela bir dataset'ten 16 green sxl seçmiştik. 16 green sxl ile ilgili krioparametrik tarafında da bununla ilgili bir spool oluştuğunu görüyoruz. Bu bilgileri almış olduğunu gördüm. Aynı zamanda başka ne veriyor bana? Bakalım bakalım. Bakın hangi elemanlara mesela G2 elemanım vardı benim şase için. Mesela sigortam vardı, füze elemanım. Motorlarım vardı M01, M02. Tüm bu bilgiler geldi bakın ve bu bilgilerle ilgili bu elemanlarla ilgili pin bilgileri de buraya karşıma geldi. Şimdi bu pin bilgileri de burada rotalama için bana bir bilgi oluşturacak. Otomatik rotalama yapmam için. Bu kısmı kapattım. Önce Şimdi burada soket elemanlarımız var. Bu soket elemanlarının bunlar birer parttır. Bu partların aslında biraz soket olduğunu söylemek için auto-designate'i açıyorum. Şimdi zaten bilgi XML'den geldiği için diğer bütün elemanları designate etmiş. Sadece şurada NCC'de bir kayıp diye bir bildirim görüyorum. de diyerek getirelim o zaman onu da. NCC1'di sanırım. Evet NCC1'i çağırdık. Onu da üzerindeki koordinat sisteminden şurada olacak onun yeri buraya yerleştirdim. Şu anda tüm elemanlarım designate olarak yerleşmiş oldu. Şimdi rotalamaya henüz hemen geçmiyoruz tabii ki. Şu anda bakın görünümden centerline görünümü açtım. Centerline görünümde nokta nokta bölgeler görüyorum. Herhangi bir rotalama yapmadım şu anda. Sadece bu nokta nokta olarak gördüğüm yerler sadece birazdan rotalama yaptığımda benim kablomun izleyeceği ön tanımlı yollar. Yani bu yolları önceden tanımlarsam benim rotalama yap, yapmam daha da kolaylaşır. Çünkü ben bu soketten bu sokete kablo çektiğimde ekstradan herhangi bir yol göstermeye gerek kalmaksızın burada ön tanımlı olan rotamı izleyecektir kablom. Nasıl tanımlanır peki bu yollar? O yollarda şu şekilde tanımlanır. Kablolamanın network özelliğiyle root network denilerek root network denilerek en uçtaki nokta burası. Bu noktadan ilave olarak bir, iki dedim. Buraya iki nokta daha ekledim. Eksisi kullanıp bakın görmüş olduğunuz gibi ön tanımlı rotamı network'ümü buraya kadar uzattım. Mesela başka nasıl Bakın şurada şasiye için kullanacağım bir elemanım var. Buradan şuraya bir yol ekledim mesela. Yine route network dedim. Şöyle üzerinden başlayalım. Mesela ilk noktam Entry'nin üzerinde olsun. Bundan sonraki noktam Use Direction diyelim. Ondan 20 mm uzakta olsun. Bundan sonraki nokta da Offset From Point ile hangi point? Bu pointten Şöyle X Y Z referansları seçelim. X Y Z referanslarımı gösterdim. Z'si 30 mm uzak olsun. Şimdi tabii ki de bunların birbirle bağlantılı olması gerekir. Şuradan network'ümü çek edebilirim. Continuity'yı check dersem iki adet network parçası bulunduğunu söyleyecektir bana. Çünkü şu an network'üm sürekli değil. Birbirinin arasında kopukluklar var. Bu kopukluğu tamamlamam gerekir benim. Şu korna sistemleriyle işim bitti. Onu kapatayım. Root network deyip aradaki boşluğu şu şekilde kapatıyorum. Yine noktaları seçerek. Okey dedim. Şöyle bir bağlantı kurdum. Şimdi kablom bu şekilde gelip bu tarafa da gidebilir. Bu şekilde gelip bu tarafa da gidebilir. O yüzden Buradan kablomu kablomun rahat dönebileceği, dönebileceği bir bağlantı daha ekleyeceğim. Root Network diyerek bu location'dan bu location'a bir bağlantı ekledim. Yalnız bu şekilde bağlantı eklediğinizde bu ters bir bağlantı olur. Çünkü kablolarınız bu kadar keskin dönüş yapmak için elverişli değildir kablolar. Bu şekilde bir dönüş yap yapabilmesi için bunun şu anda ekranda görüyorsunuz. Şu arka plandaki modeli bir haydi diyeyim hatta. Çok fazla highlight oluyor. Bakın kablonun bu şekilde dönüş yapabilmesi için kablonun buradan gelip şurada bir kıvrılıp bu şekilde geri dönmesi gerekir. O yüzden burada geçiş çok uygun değil buna. Flip direction diyerek bu location'daki geçiş bu branşa göre şuna göre olacak. Yani bu benim için daha uygun bir geçiş. Kablomun daha rahat dönüş yapabileceği bir geçiş olacaktır burada. Şimdi gelelim rotalama aşamasında. Yollarım hazır. Root Cables dedim. Yeni bir kablo tanımlamayacağım. Direkt olarak dürbün ikonuna klikleyip kablo bilgim çünkü nereden geldi? Şematikten geldi. Şematikten gelen C1 ve öncelikle C1 ve C2'yi şu ikili kabloları bir aradan çıkaralım. Sağ atıp OK dedim. Bakın gidecekleri yerleri hemen gördüler. Neden dolayı gördüler? Çünkü az önce designate ettik bunları değil mi? Designet ettikten sonra bunların birer soket olduğunu söyledik. Program doğal olarak XML'den gelen komponent bilgisiyle, çünkü bunların isimleri burada M01, M03 ve M02, G2 değil mi? Bunların isimleri şematik tarafında da aynı. M01, M02, M03. Bu isimleri eşleştirip pin, bilgilerini, PIN to pin bilgilerini pin to pin bilgisini nereden alıyor? Şematikteki şu kablolar bakın buradaki mesela motorun bir numaralı pinine bağlı. Motorun iki numaralı pinine bağlı. O pin bilgisi neyse onu kullanarak rotalamayı gerçekleştiriyor burada. O yüzden de dedik ki eğer elinizin altında şematik gibi bir uygulama varsa kriyo şematik gibi. Bununla kablolama dizaynı yapmanız çok daha kolay hale gelecektir. C1 ve C2 kullanacağım dedim. Okey dedim. Direkt olarak o nereden nereye gideceğini biliyor. Tekrardan bana buradan PIN seçmeme gerek bırakmıyor. Ha manuel olarak yapılabilir mi? Elimde şematik olmazsa ne olacak? Onu da ayrı bir örnekte webinarımızın sonunda göstereceğiz. O da şematik zorunlu değil bu noktada. Yani şematik kullanmayabilirsiniz. Tüm rotalama işlemini burada gerçekleştirebilirsiniz. O da benim için bir kısıtlama değil. C1 ve C2'ye apply ederek şöyle çekelim. Şuradan bir renk kütüphanemi de ben tanıtayım kablo renklerim gelmesi için. Şöyle kabloları C1 ve C2 kabloları çektikten sonra şu şekilde bir izleme karşında göreceğim. Centerline görünümde tekrar nokta olarak göreceğim bunları. Devam ediyorum rotalamaya. C1'e 3 kablosunu çekelim. Bakalım bu neredeymiş? Hmm, şurada oluşacakmış. Yalnız buradaki network geçişinde bir sıkıntı var. Bakın havadan gidiyor. Ön izlemeyi havadan veriyor. O yüzden bunun sebebi şu olabilir. Network'üm çünkü burada bakın sola gidiyor. Sağa dönüş yapması için. Burada güzel bir dönüş yok burada. Onu istiyor benden. Hiç burayı kapatmadan root network deyip o ara kısmı şöyle tamamlıyorum. Evet bakın tamamladığım gibi zaten kablom hemen network'ü izlemeye koyuldu. Veya şu da yapılabilir. İşte kabloyu izle diyebilirsiniz. Follow Cable seçeneğiyle. İşte bu kabloyu izleyeceğim. Bu location'dan şuradaki location point ne kadar kabloyu izleyeceğim de denilebilir burada. Buna da apply dedim. Sıra geldi diğerlerini getirmeye. Bakalım neler var. Şu label'ları da kapatayım şurada bir çok engel oluyor bana. Evet, şurada küçük küçük soketlere ground'a bağlı olan kablolarım var. Onların da hepsini beraber getirip full cable yapma network'ümü izle dedim. OK diyerek kablolama işlemini tamamladım bakın. Şimdi yalnız bu kablolar bu şekilde dağınık durmasın. Bunları birer kılıf içerisine alalım. Yalnız kılıf iç içerisine almadan önce Şurada havadan gelen kablolarım var. Onlara yeni location point'ler belirleyelim. Bu şuradan dönsün. Şurada bir yeşil kablom var. İki kola ayrılmasın. O da şuradaki location'dan dönsün. Onları hallettikten sonra gelelim kılıf içerisine alma işlemine. Bundle oluşturuyorum. B1 ismini verdim. Round olarak oluşsun. Along pet boyunca dedim ki buradan şu uca kadar bunları kılıf içerisine alacağım. Evet hepsi dahil. Network'ü dahil etmeyeceğim. Done dedim. Done dedim. Şöyle baktım. Evet hepsini şu anda bir kılıf içerisine aldım. Şuradaki kolları da kılıf içerisine alalım. Yeni bir bundle. B2 olsun. Round olsun. lan diyelim. Branch bu defa bir kol olacağı için burada şöyle iki koldan gelen bölüm olduğu için Branch ile bunları da al diyorum kol içerisine Şöyle bu kısmı da hallettik Gelelim şurada iki soketim var onları da kılıfa dahil edelim Bundle dedim B3 Roundland round diyelim Alongpad olsun Buradan Buraya kadar. ikisi de dahil olsun. Yes dedim. Dan dedim. Yeni bir branş daha B4 olsun. Burada da buradan buraya kadar. Onları da kılıf içerisine aldık. Kablo dizaynımız, 3 boyutlu olarak kablo dizaynımız şu aşamaya kadar tamam. Şimdi bu aşama bittikten sonra sıra geldi bu kablonun board açınımını almaya. İşte piyasada çivil tahta açılımı olarak geçiyor veya board açınımı yani imalata yönelik kablo demetinin açınımını almaya sıra geldi. Yeni bir manufacturing dosyası oluşturuyorum. Şöyle harness diyelim. Flat harness olsun ismi. Şimdi biz Viper Harness partını kullandık, onu kullanacağımı söylüyorum Master rapte Diyeyim ki Flat, Drawing için ayrıca bir assembly ismi istiyor benden, hatta onu ayırt etmek için for draw diye bir isim verelim ona, okey diyelim. Şimdi açının bölümünde bana 3 boyutlu dizaynımı yanda küçük pencerede gösteriyor şekilde. Ucunda soketleri yok şu anda. Ve arka planda bulunan boş pencerede herhangi bir şey görünmüyor. Yapmam gereken şu. Kendime bir location noktası belirliyorum. Mesela neredeki location noktası olabilir? Şuradakini kullanabiliriz mesela. Flatten layout set start point diyerek Start point'im şu nokta diyorum otofan ile minimum bend radyusum 12 olacak şekilde kablo dizaynımı aç dedim. Bakın kablo dizaynına iki boyutlu olarak açılımını gerçekleştirdi. Şöyle dik görünüş alalım buna. Başka yapmam gerekenler ne? Komponentleri ekleyelim. Compense bölümünden assembly old dedim. Bakın soketler geldi uçlarına. Çoketler geldi. Yalnız röle için şurada tamamı geldi. Şunu bir dizesemle yapalım önce. Dan diyelim. Assembly ile on tekrar parent'ı getirmeyeceğim. Sadece küçük olanını getireceğim. Dan dedim. Assembly dedim. Bu kısma da küçük mavi olanı ayarladık. Tekrar view normal'le şöyle front'tan bakalım. Başka şeyler yapılabilir burada. Mesela uzun bir dizayn sizin için ara kısımlara break atabilirsiniz. Sıpkı işte mekanik teknik resimlerde millere atılan break gibi. Aradan koparma işlemi gibi. Buradan break atabilirsiniz. Veya bükebilirsiniz. Mesela şuraya bir bend ekleyelim. bend diyelim. Insert diyerek şu kısımdan radius 10 ile 90 derece bük dedim. Yukarıya doğru çevirdim açılımla. Burada dallanmış, budaklanmış bölümleri görüyorum. bu segment ile bunları oynatabilirim bakın. İstediğim açılarda, görmek istediğim açılarda. Veya sadece elle değil de Modify seçeneği ile şöyle yapabilirsiniz. Bakın üzerlerine klikleyip ölçüleri karşıma gelecektir. Bu 90 derece olsun. 90 derece olsun. 90 derece olsun. Burası da sıfır derece olsun. Rejenet deyip otomatik dedim. Hepsi girmiş olduğum ölçüler de karşıma geldi. Şu kısma da bir çekidüzen verelim. Evet. Açılım işlemi benim için şu anda bu kadar. Sıra geldi bunu dokümente etmeye, teknik resmi aktarmaya, teknik resimdeki ölçülerini vermeye. New Drawing diyorum. Hı hmm. hı. Viper Harness olsun ismi. Harness Design olsun. Bunu kullanmayacağım. Flat Harness ASM'yi kullanacağım bunun için. Hatta şunu kullanalım. Drone için hazırlamıştık. Bunu kullanalım. Bir de template dosya göstereyim kendime. Teknik resminle Antet dosyamda gösterdim. OK diyerek resme girdim. Bakın bir template dosyası olduğu için hazır olarak üzerinde görünüşle ve tablolarla birlikte karşıma geldi. Şimdi tablolara geleceğiz. Önce bir görünüşümüzü düzenleyelim. Şimdi görünüşü düzenlemeden önce şuradan bir normal kalın görünüşümüze geçelim artık. Centerline görünüşle işimiz bitti. Bir çift klik yapalım. Buna Back'ten bakacağımızı söyleyelim. Scale'ini biraz küçültelim görünüşün 0.3 olsun. Hatta nokta 27 bile olabilir. View display'den katı olarak görünsün diyebilirim. Veya no hidden olarak görünsün, kablo tic olarak görünsün gibi işlemler yapabilirim. Mesela bu şekilde daha iyi bir görünüm oldu. Tablolar bize ne anlatıyor? Hangi tablolarımız gelmiş elimize? Bir ona bakalım. Bomb tablomuz gelmiş. Spool bomb tablosu gelmiş. Yani hangi kablo bobininden, hangi kablo makarasından ne kadar kullandığımızla ilgili spool tablosu gelmiş. Ve hangi kablo hangi soketin hangi pininden çıkıp hangi soketin hangi pinine gidiyor? Hangi kablo bobini kullanılıyor ve ne kadar uzunlukta kablo çekiliyor? Bununla ilgili Pin to pin tablosu karşıma gelmiş. Şimdi burada bon balonları gösterebiliriz veya soketlerimizin etiketleri vardı. Onu gösterebiliriz. Mesela soket etiketlerini gösterelim şuradan. Show module annotationsı açıp tamamını göstereceğimi söyledim. Şöyle soket etiketlerim karşıma geldi. M03, M01 gibi. Veya etiket değil de <gülüyor> bon tablosundaki numaralandırmayı kullanıyorsunuzdur. Table bölümüne gelip Create Balons by diyelim. Şöyle balonlarımız da böyle ekleyelim. Biraz dağınık geldi balonlarımız. Onları şimdilik şöyle kenarlara çekiştirelim. Başka nasıl bir tablomuz var? Şöyle bir tablomuz var. Mesela G2 şase bağlantınız var sizin burada. Bu şase bağlantısına hangi kablolar giriyor? Bunu göstermek istiyorsunuz bu tabloda. Repeatation'ı açıp Model Rep'ten başlığım diyorum bu. Komponentim bu. Okey dedim. G2 başlığında, yani G2 parçasında. Yine Model Rep'ten alt kısmı açalım. Elemanı seçip okey diyelim. Bakın G2 şase bağlantısına 16 grinesik serli V1, V2, V4, V5 kabloları giriş yapıyormuş. Bununla ilgili bilgiyi de elde etmiş olduk. <gülüyor> diyelim, ki, <gülüyor> diyelim ki herhangi bir revizyonla karşılaştık. Nasıl bir olurdu? Ha ona geçmeden önce şunu yapalım. Ölçü de verebilirsiniz. Buradaki açınımınızda. Çünkü bu açınımı aslında biz ölçü vermek için gerçekleştirdik. Nasıl bir ölçü verebiliriz mesela? Diyelim ki buradaki soketin bu ucundan buraya kadar, buraya kadar ve buraya kadar bir ölçü göstereceğim diyebilirim. Veya benzer bir şekilde işte Aç ölçüsü vermek istiyorsunuz. Bunları da gösterebilirsiniz. Diyelim ki bir revizyonla karşı karşıya geldim. Mesela nasıl bir revizyon olabilir? Şematik tarafında meydana gelmiş bir revizyon olabilir. Diyelim ki buradaki 4 adet elemanın işte kablo bobin işte 16 green değil de artık mavi kullandırmak istiyorum ben bunlara. Mavi seçtim. Datasetini değiştiriyorum buradan. 16 Blue esiksel kullanalım. OK dedim. Apply OK dedim. Ardından bunu tekrar export edip XML'e export ederim. Creo tarafında da yine en başta yaptığımız gibi tekrar import alıyorum Creo şematikten geleni. Şematik 2.xm olarak import aldım. Baktım. Tekrar compare ederek bir karşılaştırdım. farklılık var mı diye. Şöyle aşağıya doğru inceledim. Şöyle birbirini görmeyen bazı pinler var. Onları update edeceğiz. Mesela bakın. Referans data 16 green sxl artık referans data da yok. Design data da şu anda kullanılıyor. 16 green sxl. Fakat referans data üzerinde yok. O zaman bir update gerçekleştirelim. Bakalım o yeşilleri zaten şuradaki bobin kullanıyordu. Tamamını update edelim. Bir derece net edelim. Bakın az önce yeşil olan kablolarım şu anda mavi rengi dönüştü. 16 green sxl boşa çıktı artık. Bakalım tablolarımızda bir değişiklik oldu mu? Sayfamızda da şöyle update edelim. Bakın, spool listesinde 16 Green SXL'i artık görmüyorum. 16 Blue SXL geldi onun yerine. Yine buradaki tabloda da bakın Grant bağlantısı. Grant bağlantıları az önce 16 Green SXL'di. Şu anda 16 Blue SXL olarak güncellenmiş olduklarını görüyorum. Peki diyelim 3 boyutlu dizayn üzerinde soketin yeri değişti. Daha uzak bir noktaya gitti. Şöyle haydetmiş etmiş olduğumuz arka planı açalım. Mesela şuradaki soketin yeri artık burası değil. Diyelim ki buradan daha uzaklara gitti. Şöyle yerini değiştirdik. Önce bir onun uzunluğuna bakalım. Şu anda kaçmış? 1053.717. Rejlanet işlemini gerçekleştirdim değiştirdikten sonra. Teknik resmime geri döndüm. Sayfamı bir Regenet ettim. Bir de update ettim. Bakın buradaki uzunlukta şu anda güncellenmiş oldu. Evet. Şşş, krio şematikte iki boyutlu olarak başlayıp tamamladığımız kablolama dizaynına PTC Krio parametrik tarafına 3 boyutlu dizaynı tamamlamak üzere xml dosyasına import aldık ve burada 3 boyutlu, tasarımımız, boyutlu tasarımımızı tamamlayıp kablo açılımını gerçekleştirdikten sonra bunu da teknik resmine sayfamıza yerleştirdik. Teknik resim sayfamıza yerleştirmiş olduk. Kriyo parametrikte geleceğimiz son nokta burasıdır görmüş olduğunuz gibi imalata yönelik. Teknik resminin oluşturulması ve bununla ilgili pin-to-pin -pin bilgilerinin, spool bilgilerinin, BOM listelerinin ve soket bağlantı bilgilerinin oluşturulması olacaktır. Peki şunundan bahsetmiştik. Elimizin altında işte kriyo şematik yok ise yani kriyo parametrik tarafında bir dizayn yapacaksak bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Onu da şöyle bir örnekle detaylandıralım o zaman. Mesela bir şarj ünitesi açalım. İçi boş bir şarj ünitesi. Direkt olarak şunu yapıyorum. Öncelikle soketlerimi bir bunun üzerine yerleştireyim. Mesela bir tane soket buraya yerleştireyim. Bir soket buraya yerleştireyim. Şöyle kon M9'u da bir soketi de şu kısma yerleştireyim. Bu yerleşimi yaptıktan sonra yine Cabling'e geçiyorum. Çalışmak üzere bir Harness Part oluşturuyorum kendime. Harness Part veya Harness 1 veya Harness Charger nasıl bir isim veriyorsanız eğer yani. o şekilde bir isim veriyorum. Harness Part'ımı oluşturdum. Ardından Şimdi biz auto designate yapmıştık. En başta yaptığımız işlemleri özetleyelim. Import ile şematikten import almıştık IGZmel dosyasına. Burada şu anda öyle şekilde bir şansımız yok. Elimizin altında hiç şematik olmadığını varsayalım ki diye başlamıştık söze. O zaman auto designate ile değil, designate ile devam edeceğim burada. Yani manuel designate edeceğim ben bunları. Designate işlemiyle bunların birer soket olduğunu programa söyleyeceğim. Portlarını gösterip bu giriş portunda 0 milimetre girişimle rant dedim, dan dedim, dan dedim. Aynı şekilde diğer soketleri de designate diyerek entry portları bunun üzerindeki. Bakın az önce bunlarla uğraşmamıştık. Çünkü XGemel'den otomatik almıştı bu bilgileri. Yine de designate dedik entry portları entry 1 ve entry 2 diyelim dan diyelim. Rand diyelim. Dan diyelim. Dan diyelim. Designnet işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şematik olduğunda spool bilgisi şematik tarafından geliyordu. Spool'lar otomatik olarak oluşturuluyordu. Burada dedi ki yine şematiğimiz yok. O zaman spool'ları ya sıfırdan oluşturacağım ya da spool kütüphanemdeki spool'ları okutacağım. Kullanmak istediğim spool'ları. Spool'ları da getirdikten sonra kablolama işlemini şu şekilde gerçekleştiriyorum. Root cables. Bakın networking de yok. Network çekerek üzerinden de geçirebildim kabloları az önce gerçekleştirdiğimiz gibi. Fakat networking de yok. Direkt olarak yürüteceğim model üzerinden. Şematik olduğunda dürbünle devam etmiştim. Dürbüne kliklediğimde burada çıkmıştı şematikten gelen kablolarım. Fakat burada o şekilde bir şansım yok. Yeni bir wire ekleyeceğimi söyledim. Ekleyeceğim wire'ın özelliği işte 14 turuncu Spool'u kullanacağım diyelim. Buradan nereye gitsin? İşte buradaki Entry 2'ye gitsin mesela. Apply dedim. Bakın kablomu çekti. V2 işte ne olsun? 16 Blue olsun. Buradaki Entry'den Buradaki Entry 1'e gelsin. Hatta bir tane daha ekleyelim. Green değil. 16 Green olsun bu da. Renkli gidelim. Buradan Buradaki Entry 2'ye gitsin gibi. OK dedim. 3 adet kabloyu çektim. Şu anda bunlar havadan havaya gidiyor. Modelin içerisinden geçiriyor. Yollarını düzenlemem gerekiyor. Yolları düzenlerken de yine yapacağım şey bunlara Location eklemek. Insert Location seçeneğiyle Model üzerine klikleyip Kabloyu yürütmek istediğim yerden geçiriyorum. Location'ları düzenleyebilirsiniz. Yerlerini sağa sola çekiştirebilirsiniz. Yani beğenmediğiniz bir yerden geçtiyse eğer kablonuz farklı noktalara çekiştirebilirsiniz. Veya diyelim ki diğer kablo bunu takip etsin istiyorsunuz. Reroute seçeneğiyle dersiniz ki bu noktadan bu noktaya kadar takip etsin. Şuradaki noktada bir sıkıntı var sanki. Evet bu noktadan bu noktaya kadar takip etsin dedim. Okay diyerek o işlemi de gerçekleştirdim. Manuel olarak yapacağınız rotalamanın tek farkı bunlar. Ekstra olarak ne yaptım burada? Az öncekinde otomatik gerçekleştirildi bu işlemler. Burada ise manuel gerçekleştirdim. Birincisi designate ile soketlerimi designate ettim. Bundan biraz soket olduğunu söyledim. Spool'dan spool'larımı okuttum sisteme. Ardından Rotalamaya geçtiğimde de kablolarıma hangi porttan çıktığını gösterip gösterip hangi soketin hangi portunun hangi pininden çıktığını göstererek rotalama işlemini tamamladım. Veya burada mesela bakın bu uzun bir soket bunu değiştirelim. Cabling Parameter'dan bu sokete girelim. Orası yuvarlak bir giriş değil çünkü düz bir giriş. Entry portu onun round şeklinde bir giriş değil, flat şeklinde bir giriş olacak. Şöyle rejeneyte edersem kablolarım yan yana sıralanacaktır. Veya bakalım onların sıralamasını değiştirebilir miyiz? Turuncu en sağa geç gitsin istiyorum. Turuncu olan v1 kablom, onu buradan keselim. v3'ün paste after diyelim, apply diyelim, ok diyelim. Şeklinde sıralamasını da değiştirdik. Ayrıca başka değişiklikler de yapılabilir o sıralama üzerinde.